Bebeklerde sık gördüğümüz kulak deformitelerinden birisi olan helikal rim deformitesi kulak anatomisinde dış halka dediğimiz helix bölgesinin herhangi bir yerinde eziklik ya da baskılanma şeklinde fark edebilirsiniz. Genellikle aileler ikinci üçüncü gün bu soruna fark etmeye başlıyorlar. Helikal rim deformitesi de eğer üçüncü dördüncü hafta civarı en geç başvurursa çok basit bir şekilde düzeltilebilmektedir. Helikal rim deformitelerinde çok hafif formlar e, müdahale edilmeye gerek olmayabilir ancak şiddetli formlar hatta bazen e, bu kulağın heliksin iç kısımda olan boşluğa yapışacak şekilde olarak gördüğümüz e, helikal rim deformiteleri mevcuttur. Bu şekilde çok şiddetli olan deformiteler bile eğer Aile erken başvuru yaparsa kolaylıkla düzeltilebilmekte. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgilerime.